Beni farklı sosyal medya kanallarından uzun zamandır takip ediyorsanız nasıl bir Tesla fanatiği olduğumu da biliyorsunuzdur. Tesla'nın gelecekte dünyanın en değerli şirketi olacağına inanıyorum ve elektrikli otomobillerin dünyadaki fosil yakıtlı araçları çok kısa sürede, tahmin ettiğimizden çok daha kısa bir zaman içerisinde tamamen ortadan kaldıracaklarını uzun zamandır iddia ediyorum. İddia ediyorum ama herkes bana giriyordu ve diyorlardı ki elektrikli araçların payı nedir ki onlardan bir şey olmaz. Tesla çok küçük bir firma. Kars'ta devler var. Onlarla başa çıkamaz. Ama yeni gelen rakamlar benim dediklerimin doğruya daha yakın olduğunu ve belki de fosil yakıtlılardan kurtuluşumuzun sandığımızdan da yakın bir gelecekte olduğunu ortaya koyuyor. Peki benim bu çılgın tezlerimi destekleyen veriler ne? 2021 yılında 6.6 milyon elektrikli araç satılmış dünyada. Bu bir önceki yıla göre %100'lük, 2019'a göre ise 3 katlık büyüme anlamına geliyor. Aldı pazar payları da değişmiş e-etiklerin tabi bu süreçte. 2019 yılında sadece %2.5 payları varken dünyadaki toplam otomobil pazarında bu pay 2021'de %9'u bulmuş durumda. Şimdi bazınızın şu geçiyor olabilir. Hocam buna e ama hibrit hayır değil. Satın 6.6 milyon e 4.6 milyonu saf elektrikli. Yani Tesla'nın ürettiği türden araçlar. Geriye kalanı hibrit. O hibritler de Toyota Prius gibi benzini bir motoru olup oradan elektrik üretenler değil, doğrudan fişe takıp şarj ettikleriniz. Yani hibrit ama elektriğini şebekeden alıyor. Onlar da işin gerisini oluşturuyorlar. Orada da saf elektriklerin büyüme hızı %69 iken hibritlerde büyüme sadece %31. Tabi şimdi saf elektrikli araçlar deyince Elon Musk'tan bahsetmemek olmaz ve Tesla'dan çünkü bu işi o başlattı. Geçen sene Tesla'nın satışları 1 milyona yaklaştı. 2022'de ise yeni devreye girecek fabrikalarla beraber 1.8 milyon Tesla satılacak. Yani gelecek yıl tek başına Tesla'nın satacağı elektrikli araba ödedi 2019'daki dünya toplam elektrikli araç pazarından daha büyük hale geliyor. Ülkeler basına bakıcı daha da enteresan dönüyor işler. Çin bu işin lideri. Geçen sene 3.4 milyon elektrikli araç satıldı Çin'de. Bu yılın Ocak ayında Çin'de elektrikli satışların payı %20'lere vardı. Hemen Çin'in ardında Avrupa var. Geçen sene Avrupa'da 2.3 milyon elektrikli araç satılmış. Bu bir önceki yıla göre %70'lik artış anlamına geliyor. Fosil yakıtlı araçların lideri Mucide Almanya'da ettiklerin payı %25'e olmuş. İşin enteresanı orada da lider Tesla. İngiltere ve Fransa'da %15'ler. Norveç tabi daha değişik bir ülke. Bu Kuzeyli petrol zengini ülkede 2022 Ocağı'nda ettiklerin payı %85'lere gelmiş ve bana inanın daha büyük otomobil firmaları elektrikli araç neredeyse hiç çıkartmadılar. Yeni bir sürü startup var arasında bizim yerli ve milli tokubuzu da olduğu gibi. Onların araçlarıyla da daha yolları doldurmadı. 2022'nin bu yönden bir kırılma noktası olabileceğini ve elektrikli araçların satış artış hızının Katlanabileceğini düşünüyorum. İşte bugünkü videomda bunun üzerine durmaya çalışacağım. Bunun nasıl yatırım fırsatları yarattığını, nasıl büyüme fırsatları yarattığını paylaşmaya çalışacağım sizlerle. Şimdi tabii yatırım deyince biz bu yatırım nasıl yapacağız hocam sorusu geliyor hemen. Çünkü maalesef bu teknoloji firmalarının çok büyük bölümü Amerika kökenli, Çin kökenli ve yurt dışı şirketin hisse senetlerine yatırım yapmak Türkiye'de pek bilinen bir şey değil. Bilenler de bunu açıkçası biraz zorlanıyordu ve masraflı bir işti bu.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 bir avantaj da var. Böylece ne kadar kenar parayı arıyorsanız o kadarlık hisse senedi alabiliyorsunuz. Bu da bu borsalara erişimi basitleştiriyor. Kanalın büyüdükçe bana çok fazla sponsorluk teklifi geldi. Özellikle kripto pazarlarından çoğuna çok güvenmediğim için kabul etmedim. Başıma iş almak istemedim. Midas'a güvendim çünkü Midas Türk kanunlarına uygun olarak sermaye piyasası kurulu lisansı almış. Ayrıca Amerika'daki yatırımlarınızda 500 bin dolar tutanında sigortalıyor. Bu konuda tek şirket Midas böyle bir sigorta veren benim bildiğim kadarıyla. Midas'ı kullanmaya başlamak da son derece kolay. Aşağıdaki açıklamalarda veya yukarıda verdiğim linki tıklayarak hemen oraya gidebilirsiniz. Ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Ücretsiz olarak içinde hisse senedi takibine başlayabilirsiniz. Ve eğer hemen kayıt işlerinizi tamamlarsanız ilk dört işleminizde de yine ücretsiz olarak hisse senedi alıp satabilirsiniz. Ben daha ne anlayayım size. Lütfen gidin tıklayın. Hem benim kanalıma faydası olsun hem de siz de bu yeni dünyaya, yatırım dünyasına açılmış olun. Sponsorumuza teşekkür ettikten sonra şimdi ana konuya geri dönelim. Etikli araçları nasıl bir gelecek bekliyor? Fosil yakıtlı araçları ne zaman tamamen ortadan kaldıracaklar? Ben neden burada sektör tahminlerin çok daha ötesinde bir hızla bu işin gerçekleşeceğine inanıyorum ve bu nasıl yatırım fırsatları sunuyor? Gelin derinlere girelim biraz. Otobüs sektörünün geleceği ile ilgili tahminler yapmadan önce... ...bu tahminleri yaparken kullandığım üç temel araçtan bahsetmek istiyorum ama önce. Burası biraz eğitim gibi olacak ama ilginizi çekeceğine eminim. Bunlardan ilki seyirleri. Seyirleri yeni bir teknoloji tüketicinin hemen adapte olmayacağını söylüyor. Niye? Eski alışkanlıklar var. Fosil yakıtlı araçlarla yıldırımız geçti. Eğitimle niye geçelim? Sadece küçük bir kitlenin önce geleceğini, buna yenilikçiler deniyor. Daha sonra erken benimseyenlerin geleceğini. Daha sonra erken kalabalıklar gelince adaptasyon elisinin bir anda sert yukarı doğru kıvrılacağını ve ondan sonra roket gibi hızlı büyümeni başlayacağını. Bir süre sonra tabi pazar penetrasyonu tamamlanıp da herkesin yeterli etkilerici olunca da pazarın satüre olacağını ortaya koyuyor. Seyirisi böyle bir kavram. Seyirleri bir yatırımcının özellikle de yeni teknolojilere yatırım yapan insanların mutlaka bilmesi gereken bir kavram. Çünkü burada sizin yatırım yaptığınız fikrin, teknolojinin nerede olduğunu biliyor olmanız lazım. Etikli araçlarla ilgili devrimi Tesla başlattı. Tesla'yı uzun süre sadece yenilikçiler kullandılar. ...daha sonra yavaş yavaş erken benimseyenlere geçti. Geçen yıl testte 1 milyon araç sattığına göre... ...artık erken benimseyenlere geldik demektir. Aslında dünyada elektrikli otomobil tüketiminde de genel olarak bundan bahsetmek mümkün dokuzluk pay var. Demek ki en iyi ihtimalle erken benimseyenlerdeyiz daha. Seyreden eğlenceli yönü o yukarı doğru kıvrılma başlayınca yani erken kalabalıklar işe girince başlıyor. Oradan sonra birdenbire roket hızında büyümeler gerçekleşiyor. Acaba otomobil sektöründe oraya geldik mi ve erken benimseyenlerden erken kalabalıklara doğru sıçrayacağımız ve büyümenin elektrikli araçların pazar payı büyümesinin aniden çok hızlanacağı döneme geldik mi? Bunu anlamak için nelere bakmamız gerekiyor? İki konuya bakmamız lazım aslında. Bunlardan ilki elbette Maliyetler. Acaba bu araçları daha ucuza üretmenin yollarını bulacak mıyız? Çünkü geniş kitlere ulaşmak için arabanın daha ucuza satılması lazım. Oysa etikli arabalar bir hayli pahalı. İşte burada ikinci tahmin aracımız giriyor devreye. Buna da Wright yasası diyor. Wright yasası diyor ki herhangi bir fiziksel üründe kümülatif üretim adetini her ikiye katladığınızda onun maliyetinde belli bir çarpanla azalma olur. Biliyorum biraz fazla karmaşık matematik geldi. Canlısı fazla sıkmayın. Temelde şunu söyleyeyim bir şey daha fazla ürettikçe yeni birimleri üretmenin maliyeti düşer. Çünkü onu daha verimli yapmanın yollarını bulursunuz. Etik daha az parçayla üretilen otomobiller. O yüzden üretim maliyetlerinin daha az düşük olmasını bekleyebilirsiniz. Ama maalesef işin içinde pil girince rakamlar değişiyor. Pil çünkü yeni bir teknoloji ve toplam üretim adedi henüz çok az. Fakat Tesla'nın başlattığı bu büyük yolculukta gittikçe daha fazla firma pil ürettiği için pil maliyetlerinde ciddi bir geriye doğru düşüş görüyoruz. Ve 1 saat eti deponun maliyeti hızla %6'a doğru gidiyor. Bazı araştırmacılar Tesla'nın zaten bunu başardığını söylüyorlar. Bazıları yakında başaracağını söylüyorlar ama sektör geneline baktığımızda %6 Epey üzerinde maliyetler var, onların hızla geriye çekilmesi lazım. Çünkü 100 doların altına inildiği anda etikli arabaları üretmenin maliyeti fosil yakıtlı araçlardan daha ekonomik hale geliyor. 2019 yılında bir Toyota Camry üretmenin maliyeti, Toyota Camry'de Amerika'da en çok satılan sedan arabası olduğu için burada örnek alınmış. Aşağı yukarı 23.000 dolarken etikli benzer bir araba üretmenin maliyeti 50.000 dolarlardı, işte bu pillerden dolayı. 2021'de Ford 24.000'e bine, 40.000'e bine gelmiş ama hala etikli arabalar daha pahalı. 2023'te bu iki arabanın üretim maliyetlerinin eşitleneceği öngörülüyor. 2025'e gelinde ise arabaların 16 bin dolara, Kamri'den ise 25 bin dolara üretileceği öngörülüyor. Şimdiye kadarki gerçekleşmeler bu öngörülerin geçerli olduğunu söylüyor. Çünkü pile özellikle inanılmaz yatırım var. Bütün otomobil firmaları bu işe yatırım yapıyor. Bu da buradaki verimlilikleri katlayarak artırıyor. Etikli araba sahibi olmak zaten fosil yakıtlı araba sahibi olmaktan daha tasarruflıdır. Çünkü bir benzin yakmıyorsunuz. İki bakımları daha kolay bu araçların. E bir de bunu satın alırken daha ekonomik alabileceğimiz durumuna gelirsek işler bir anda değişir. Bu dünyada şu an nasıl sağlanıyor? Bazı devlet teşvikleriyle vesaire sağlanıyor ama bir süre sonra devlet teşbihine falan gerek kalmayacak devlet teşbiyle işler daha da deli hale gelebilir bu durumda fosil yakıtlı araçlarının satışı gittikçe zorlaşacak çünkü karşında senden hem satın alması hem kullanması daha ekonomik bir araç var ama tabi tek meselemiz maliyet değil müşterinin deneyimi de önemli müşterinin bu etik arabaları sevmesi benim sevmesi onlarla mutlu olması lazım e bu konuda da bazı önemli gelişmeler var artık tek opsiyon tesla değil seyse sevmen var sevmeyen var mesela bir tanesi Audi sevi biri Mercedes hep onu kullanmak istiyor Tesla'ya dönmek istemiyor e onların da bol bol elektrikleri piyasaya çıkıyor. Çıkıyorlar. Ve önümüzdeki yıllarda bütün markaların elektrikli arabaları piyasalara doluşacak adeta. Bu da tüketiciye daha geniş opsiyonlar sunacak. Tesla'nın iyi çözemediği bazı şeyler bunlar çözecekler. Bazı tüketicilerin daha çok kalbine, ruhuna seslenecekler. Böylece müşteri deneyimi bu yönden iyileşecek. Ama deneyimin esas iyileşeceği ikinci önemli konu şarj etme süreleri ve arabaları menzilleri. Bu konuda da devrimsel gelişmeler var. Hem arabalar daha uzun menzilere sahip olarak gittikçe. Hem de bir dakikalık şarjla gidebileceğiniz menzil uzuyor. 2018 yılı itibariyle 1 dakikalık şarjla gidebileceğiniz menzil 1 mil civarındayken 2021'de 1 dakikalık şarjla 10 mil gitmeye başladınız. 2026'da bunun 100 mil'e yaklaşacağı öngörülüyor. Yani arabanızı sadece 1 dakikada şarjı tutuyorsunuz neredeyse 100 mil yol gidiyorsunuz ve bu durumda deneyim açısından da fosil yakıtların o hızlı depo doldurma avantajlarının tamamı ortadan kalkmış olacak gibi gözüküyor. Şimdi düşünün 2023 veya 2024 yılına geldiniz. Araba almak için piyasaya çıktınız. Eğitikli arabalar var, fosil yakıtlar var. Eğitikli arabaların fiyatları fosil yakıtları neredeyse yakalamış. Kullananlar genelde çok memnun. Çevreci, vergi avantajları var. Arabanın kullanım masrafları daha düşük. Çeşitlilik de artmış durumda ve kullanım deneyimiyle ilgili bütün sorunlar da çözülmüş. Bu durumda fosil yakıtlı aracı kim tercih eder sizce? Mutlaka bir kısım insan tercih edecektir. Bir kısım insan at arabasını tercih etti. Eskiye meraklılar olacaktır. Bazı koşullarda etikler arabalar çok avantajlı olmayabilir. Örneğin taşra'dasınızdır ve şarj istasyonu ulaşımı zordur. Böyle bazı dar nişler olabilir ama onun dışında o dönemde çok geniş bir adaptasyon olacağını ve demin E-seri'sinde bahsettiğim erken kalabalıkların bir anda piyasaya doluşacağını, erken kalabalık kütlenin ve etikler araba satışlarının zıplayarak adeta sıçrayarak, uçarak yükseleceğini tahmin ediyorum. Şimdi diyebilirsiniz ki ya o dönem bir yeterli elektrikli araba olacak mı? İnsanlar fosil yakıtlı arabalarından nasıl kolay vazgeçecekler? Burada da işte geleceği öngörmekle ilgili 3. yasamız devreye giriyor. Osborne yasası. Osborne yasası değişimlerin aniden ve sert olabileceğini öne sürer. Eğer yeni bir ürünün deneyimi ve maliyeti belli kritik eşit noktalarını geçmişse, insanlar eski ürünü bir anda terk ederler der. Ve yeni ürünü o anda alamasalar bile eski ürünü almaz, yeniyi alacakları günü beklerler der. Bakın bununla ilgili iki tane resim paylaşayım size. Bir tanesi 1900 yılında Amerika'da 5. cadde. Yolda bir sürü at arabaları var, otomobil yok bir tane var o da elektrikli aslına bakarsanız. 1913 yılına geldiğinde ise aynı cadde otomobillerle dolu. Neden? Bunlar Ford T'ler. Ford o dönemde ekonomik bir arabayı, kolay kullanılabilir bir arabayı, yani tıpkı elektrikli arabaların fosil yakıtlara yaptığı türden bir darbeyi vurmayı beceriyor ve sadece 13 yıl içerisinde At arabaları tamamen ortadan kalkıyorlar. Ben elektrikli arabalarda bu dönüşümün daha hızlı, daha sert olacağını düşünüyorum. Ve 2024-2025'e geldiğimizde bundan dolayı Avrupa caddelerinde, Çin caddelerinde ve Amerika'nın çok büyük bir bölümünde fosil yakıtlı arabaları hiç görmeyeceğimizi elde kalan fosil yakıtlı arabaların ya elden çıkarılacağını ya antika değer göreceğini bir kısmında elektrikliğe dönüştüreceğini ama yeni araba satışlarının tamamına yakınının elektrikli olacağını öngörüyorum. Siz de benim bu öngörüme inanmışsanız bu alanda yatırım yapmayı düşünüyor olabilirsiniz. Şu andan sonra anlatacaklarım bir yatırım tavsiyesiz değil ama göz göre göre de bir değişim yaşanıyor burada ve bu değişimin doğru tarafında olmakta fayda var. Son rakamlara baktığımızda Tesla bu işin lideri bir Çinli oyuncu var. Küçük bir araba üretiyor o aslında lider ama o çok ucuz bir araba. Onun gerisine baktığımızda dünyanın hemen hemen her yerinde Tesla'lar lider. Tabii ki yeni rakipler vesaireler giriyor ama ben Tesla'dan asla vazgeçmem. Tesla'nın bu pazarın dominant gücü olmaya devam edeceğini, rakiplerin araya kapatmak için çok mesafeler olduğunu düşünüyorum. Özellikle üretim verimliliği gibi alanlarda ara gerçekten çok açık. Onun dışında NIO'da yatırım var. NIO bir Çinli üretici. Tesla'yı taklit ediyor. Gayet başarılı taklit ediyor. Onda da küçük bir yatırım var. Tesla ve NIO ile kıyaslanmayacak kadar küçük bir yatırım da Fisker isimli bir şirkette. Var. tasarımlarını çok beğeniyorum. Sahibi, kurdus, çok iyi bir tasarımcı. Araba çok çevreci üretiliyor. O yüzden orada da küçük bir yatırım var ama asla Tesla veya Neon'un büyüklüğüne geleceğini aslında düşünmüyorum. Siz de bu alanlarla ilgilenirsiniz, yatırım yapmayı düşünürseniz lütfen kendi araştırmanızı yapın. Bence bu oyunun dışında kalmayın ve tarihin yeri doğru yerinde durun. Geleneksel üreticilerin büyük bölümü bu işte oyun dışı kalacaklar veya küçülecekler. Büyük bir bölümünün iflas edeceğini düşünüyorum. 2024-2025'te çok sürpriz iflaslarla veya birleşmelerle karşılaşabiliriz. Eğitikli tarafta saf etiklerin, saf etik kökenli firmaların daha şanslı olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben Tesla'da NIO'yu seçtim ama başka alternatifler de var. Onlara da bakmak mümkün. Ama herhalde değişim muazzam olacak. Büyük bir ekonomik etkisi olacak. Büyük bir istihdam pazarı etkisi olacak. O değişimin sandığımızdan hızlı olacağını bugün sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım ilgisi çekmiştir. Eğer ilginizi çekmişse bir like bir yorum süper olur. Bir de o midas linklerine bir tıklarsanız benim için çok iyi olur oraya daha fazla insan giderse midaslar beni daha fazla sever, daha fazla sponsorum olur, ben de daha fazla içerik üretme vakit ayırırım ve sizlere daha güzel şeyler sunarım. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, bir dahaki like bölümde görüşmek üzere.